Candelerde yürürken görmedim beni seni Seni bana küştüren görmesinler hiç beni Her yerde seni ararken etrafıma hiç bakmadım Seni keşke bir kere görsem bırakmam kucaklarım Candelerde yürürken görmedim beni seni Seni bana küştüren görmesinler hiç beni Her yerde seni ararken etrafıma hiç bakmadım ne mevsem zamanlar oldu unuttum ne şamzara mestler görünce elimle dönemedim boldo bambaşap bir şey değdimiz asla yeni dibinden çıktığım oldu sert güldüm ben gülemedim asla istersen bin koş yollarda akır lan tamir olamaz asla denilenleri anlayamazdın ister yerden ister uzaklar. Geri geriden planlayamazdım ister giderim ister uzaklaşırım bu yükü sen kaldıramazsın güldüğümü bakana başla sen hiç bir örnek altıramazsın o yüzden ben sana gülemedim asla Cah B benim seni beni bana düşüren Görmedin de hiç beni Her yer beni yarar hiç bakmadın Bizi geçmiş günü görsem fakat ben, ben de kalkmaz birden fakat yapmam Hayat kurmaz birden Sazelerden bir kenar şey, şey, ben görmedin Benim seni beni yarar Ben konuşmamız da Her Senin beni seni bağran, göğsüne beni verdi, ağlar, ağlar, beni